Sevgili takipçilerim, güzel ailem, rüyada seccade görmek nedir diye çok sormuşsunuz. Rüyada seccade görmek, ferahlık, huzur, aydınlık olması ki istediğiniz birçok noktada hayra işaret eder. Yani bu rüya sahibi, güzel haberler, hayırlı kısmetler, hayırlı yolculuklara geçeceğine dair. Erkek tarafından seccade gördüğü erkeği erkeğinize secde de gör, görüyorsanız e, hayırlı bir işe hayırlı bir istihvaca hayırlı bir kapıların onun için huzur ve mutluluğa dahil edeceğini gözük. Eğer kadınlarımız secde de aldığını görüyorsa eşiyle mutlu, ailesinde huzurlu ve çocuklarıyla hayırlı bir e, evrede olacak. Eşinin onu el üstünde tutacağı bu hayatta ve ahirette ömür boyu devam edecek mutlulukları nasip eder. Yani hem bu hayatın işlem evresini hem e, ileriki hayatın işlem evresinde Hayırlara vesile olacağınıza, güzel haberlerin sizin hayatınızda yer alacağını gösterir. Eğer ki iki seccade birden görüyorsanız rüyanızda, iki yol evreniz var. Hem kariyer hayatınızdaki yollarınızın çok iyi şekilde açılacağı, hem de yaşadığınız mutsuz olayların geride kalıp bir bütünleşmeyi temsil edeceğini gösterir. Eğer rüyaz... Rüya sahibi seccadeyi eline almış ve sımsıkı tutuyorsa... ...günahlarından, yaptığı hatalardan arınacağını... Bundan sonra yapacağı her iyilik onun kapısına bereket şeklinde döneceğini gösterir. Eğer secde, seccadeyi elinde tutuyorsa bu şekilde kişi inanç evresinde daha kararsız olduğu ve bu evrede kendi yönünü bulamadığını uyarır. O yüzden seccadeyi tutmak inançlarınıza tekrar kontrol edin. Eğer anneniz siz, size seccade veriyorsa anneniz evladından yaşattığı hayatından, ailesinden memnun olduğunu ve sizden de çok memnun bir evlat olduğunu hem Allah'tan hem sizden razı olacağınıza göze. Eğer ki seccadeyi alıp yere seriyorsanız çocuk ve hayırlı ve inançlı bir aile düzeninde bolluk yaratacağınıza gözle. Eğer toplu seccade alıyorsanız mal, mülk, mülklerle alakalı yapılan haksızlıkların tek tek hanenize geri iade oluyor. Ve hayır yapmanız ve çocuk sevindirmeniz ve eninde sonunda haç ve ümre kapınızın Allah katında size sunulacağını gösteriyor. Mutlu kalın efendim. Hoşçakalın.